Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliğiyle 14 Haziran Perşembe günü başladı. 21 Haziran Perşembe gününün son maçı. D grubunun 3. maçı olan, Arjantin-Hırvatistan maçı olacak ve, Dünya Kupası'nın 8. günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim. Arjantin iki kere Dünya Kupası'nı müzesine götürmüştür. Favori takımdır. Hücumda kanatlardan etkili olan tecrübeli ekip, Di Maria Messi ile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 Hırvatistan turnuvaya katılmak için 5 maç yaptı. Bu 5 maçtan 3 tanesinden galibiyet alan ekip Dünya Kupası 2018'e katılmaya hak kazanmıştır. Hırvatistan hücum kısmında hızlı toplarla gol bulmaya çalışan tecrübeli ekip savunmaları çok iyidir. Doğru zamanda doğru yerde olan savunma. Hırvatistan'ı çok iyi savunmayı başarıyor. Gruptan çıkmak için iyi bir performans göstermeleri gerekebilir. Peki Arjantin ve Hırvatistan maçı istatistikleri nedir? Maçı kim kazanır? işte detaylar. %44 oranla Arjantin kazanabilir. %25 oranı ile de Hırvatistan maçı alabilir. Maçın berabere kalma olasılığı ise 31. Muhteşem bir futbol şöleni bizi bekliyor olacak. Turnuva analizleri devam edecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.